Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü hikaye okumamıza devam ediyoruz. Tenevvelet aldı. Hele, hele Bağdal Kısası birkaç hikaye El Mülevveneti renkli birkaç hikaye aldı. Eline aldı elleti öyle birkaç hikaye ki elleti öyle ki fihe içinde var suvarun resimler cemiletun güzel resimler suvarun cemiletun sıfat suvarun cemiletun elmulawwana lem wala yuleyunu telvin renklendirme mulawwana renklendirilmiş renkli qissatu qisatan qisas evet ba'la ba'la birkaç Rüchet ricâ etti validehe e, babasından en yeqra en yiqraha okumasına lehe kendisi için. Fakat babası ne diyor? Feqala. Ha, hâvili, gayret. En takrayi okumaya gayret et. Okumaya havili en takrayi حاولي أن, تقرأي حاولي ان تقرأي فقالت فقالت تذكي ولكني فقط بها لا اعرف بين ميرن القراءة أخو مي بين ميرن ولكني لا أعرف القراءة ولكني لا اعرف القراءة فقط بين اخو مي بين ميرن قصة o hikaye kısasın cemisi. Kısatın, kısasın. Kısatın, kısatani, kısasın kısasın. Kısasın kısasın. Kısasın Enbiya mesela. Meşhur bir kitap. Kur'an-ı Kerim'de de ve nehnü nekussu lekum ehsana kısas mealinde bir ay. Biz size en güzel hikayeleri anlatırız. Yani geçmiş milletlerin, geçmiş kavimlerin yaşantılarını sağlam bir şekilde size iletiriz. Evet. Ahaset hissetti. Hele, hele biddaygı eşşedidi şiddetli bir <gülüyor> sıkıntı hissetti. Fehiye o şüphe yok <gülüyor> ki o la tasatiyyam Güç yetiremiyor, yapamıyor. En te'amele bir yapmaya şey en bir şey yapmaya güç yetiremiyor. Yani bir şey yapamıyor. La testatiyo an te'amele şey en dune sız el kirayeti okumaksızım okumaksızın bir şey yapmaya güç yetmiyor. Gücü yapmıyor. Yani okumayı bilmeden bir şey yapamıyor. Celeset oturdu hele fi gurfetih odasında hazineten hele niyatı odasında üzüntülü bir şekilde sa'ideten desek mutlu hazineten desek Hüzünlü ve ehazet ve başladı tepki ve tepki ağlamaya, ağlamaya başladı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ehazet iki anlam taşıyor dedik sevgili arkadaşlar. Hem almak hem de bir ikinci fiille kullanıldığında özellikle... Muzarif ile kullanıldığında başlamak ifadesi başlama. Evet ve ahzap tepki ve tepki. Evet. Daha girdi. ve girdi. Gire, girdi. Gire, girdi. gir, girdi. giren, girdi. giriş girdi. Gire, acil giriş girdi. Gire, acil giriş girdi. Kwari duhela, hela'nın babası girdi. Ilah Gurveti'ne odasına ve kâlale'ye. Ve ona dedi ki, Eğer gördün mü ya hela? Hela gördün mü? Ma fayıdete el kitabı, ma o şeyi fayıdete faydasını el kitabı kitapların faydasını gördün mü? Elleti o kitaplar ki, lem temmi bie, lem tehtemi önemsemediğin bihe onlara önem vermediğin önemsemediğin kitaplar elleti öyle kitaplar ki lem tehtemi önem vermedin bihe onlara ya onlara önem vermediğin kitapların faydasını gördün mü kızım hele ve kumti ve bi vad'ihe ve onları koymaya kalktın kumti kalktın bir vada'ya koymaya koymak suretiyle. Nerede? Fil müstevdi'i ambara. garaja. Yani garaja koyup onlara önem vermedin kitapların faydasını gördün mü? İstevdi'i yestevdi'u müstevdi'i. Evet. Estevdi'ikumullah <gülüyor> da diyoruz. Sizi Allah'a bırakıyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Evet. Vada Vada koydu Mevzuun konu ya da koyulan şey Kame yekumu katma Yerine getirme. Kıyam Namazın farzlarından bir tanesi de kıyam. Ne demek kıyam? Ayakta durma. Evet. Bakalım Lem çocuğum cevap vermedi hele. Lem tujip, tücib, tujivol, cevap verin. Lem tujip, cevap vermedi. Bi ayi kelimesi, herhangi bir kelimeyle ne yapmadı cevap vermedi. Bi ayi, ayi ey hangi, herhangi bir kelime. Kelime. Bel bilakis, bilakis, bel bilakis. Esrâat, esrâ, yusrâg, esrîg. Seryâg, hızlı, batiyâg, yavaş. Musri'un da hızlı yani. Ben bilakis esra'at hızlı davrandı. İlel müstevda'yı hızlıca nedir? Ambar'a ya da kilere ve depoya yöneldi. Ve cemaat kütübehe ve cemaat topladı kütübehe kitaplarını topladı. Ve dammethe, ve onları kucakladı ila sadrihe Göğsüne kucakladı böyle, vahiyete kulu ve o şöyle diyerek şöyle diyerek göğsüne bastırıp kucakladı kitaplarını. Ne diyormuş? Me acımel hayat, me acımel ne güzel, hayat hayat ne güzel. Me birlikte, hadi kitabı bu kitaplarla birlikte, raiyatı harika. Harik bu harika kitaplarla hayat ne güzel hayat ne güzel evet şimdi bu kitapta öğrendiğimiz kelimelerde kitabımız tekrar ediyor seayidün mutlu hazinun üzüntülü tebtesimu tebessüm ediyor tekrarı okuyor tek yazıyor süllemun merdiven sevvde işte depo ambar bagaj kiler vesairekı atın parçakı on parçalar bu at cümün bir peynir parça bir peynir parçası bu kı cün peynir parçaları kız hikaye kısasun hikayeler Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar, sevgili takipçilerim. Ee, burada, bugün videomuzu noktalıyoruz. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. Beğendiyseniz beğenin, butonuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Hepiniz... Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.